Yiyecek bir şey bulmam lazım canım. Al kanka şunları. Kanka biri sana ateş ediyorsun. Ortalık sığınak. Kanka şurda adam var. Adam şurda içeride. Bak gel. Burdan gözük. Ha bak. Kanka sen o da dur da. Bir sandık var kokusunu alabiliyor Kanka şuan bende full altın eşya var Gelsene bir şey basayım bize zırh basıyım ben, ben de, de başlar İç seviye ot Gel kanka şu zırhı bir basayım Bir yerde bir gir Nerede olduğunu diyorum Zırhı bir leydim maalesef Neyse Al şunu Yok Gördüm adamı. Ben yani bir tane daha öldürdüm. sanırım birisi biraz kızdı. Onu kim ateş etti? Bien seni başka adam zaten kanka bak adamların lootları şurda istiyorsan git bir bak hani gidip bir bakalım daha doğrusu ben şuradan yapıları alsam şunu almak isterdim almışım Kanka niye her yeri kırıyorsun? Kanka buraya demir şeyi sen mi kurdun? Yok <gülüyor> Üf, kanka sen alma ya sen zaten yapamıyon <gülüyor> Gereksiz tirim Adamın 37 canı neyse Oy kanka iyi yaptın ha Konuş ver bana bak İyi gör Evet arkadaşlar, Eyfiz oyu. Arkadaşlar, derinici anlattırdı. Afes burada. Gel, gel de gel. Ben nerede canlandırıldığını. Unuttum. Şurada. Ben arabayla diğer taraftan Gidiyor Niye böyle bir şey yaptığını sorma. Ya. Gidemiyorum ben. De. Adamları gördüm. Şurada değil mi? Şurada arkadaşı Bir tane daha o pembeli ayıdan var Evin tepesine çıktı Evin tepesine çıktı <gülüyor> Alumata Kanka Yeşil. Yeşil kanka. Kanka benim sanırım şurada araba vardı o arabayı bulusak. Kanka bak araba var şurada. Ben de ben de. kanka. Kanka ama neyse. Orada adam mı var? Harbi kanka bu arada ben adamı sadece ezmek istemiştim Bak burada sargı vezi var canım 75 tane asla bir tane bas 2 tane bas sargı Kanka bak gelsene burada slot bombası var de burada değişik can şeyleri var istersen. Gel bak buraya gel kanka buraya. Kanka onu sıkma buraya gel kanka. Neyse. Yaklaşıca. Şunu alabiliyorsan alsaydın keşke ya şunu. alan geliyor bu arada binyecek <Gülüyor> misin arabaya gel bu evin istersin ne fark edecek ya hmm. iki araba daha korkunç şuradaki yerden ateş ediyor biri harisinden Kanka en azından şu bombayı alabiliyor musun? Arabayı orada durdurmana gerek yok bu neyse. Kanka burada ne? Keşke sen aşağı neyse. Yalnız kanka alanda değilsin. Neden oldun da bilmiyorum. Buraya gelirsen kanka Bu arada şaka bir yana burası alanda sana. Hatta sanmama gerek bile yok. Bu arada haritaya bakıyorum da ben şu an kimseyi. Lan ne yapıyorsun? Ya kanka bana bunu. ay, ay şun, şundan gel ya kanka havalı havasız <gülüyor> neyse havalı olması beni ilgilendirmiyor ya ben severim yani bana şey ters geliyor birazcık oyna işime hani nedendir ona ya kanka shift'e basıyorum yerin altına falan giriyor bir anda aksana şurada biri var orada. önümüzde. Önümüzde birileri var. Hadi arkadaş. Savaşıyorlar sanırım gidelim mi yanlarına istiyorsan? Bence koş duralım ya. Yani. Beklemeye pek Dedim gerek yok. onu yap işte yakın savaşta iyiyince adamlar tutarsan kapı yapabilirsin buraya ya da kırabilirsin ikinci bir seçim hadi noldu olum hiçbir şey olmadı lan evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi o kadar iyi ki gerek bekamda harbi